Evet, bugün biraz daha farklı şeyler düşüneceğiz. Diyelim ki 3 tane küçük göl var. Bu ilk göl özel mülkiyete ait olsun. Bu gölün sahibi Ali olsun. Bu gölde gül e ait olsun. Ortadaki gölse kamuya ait olsun. Yani herkesin ortak malı, halka açık olsun. Şimdi Ali, gül ve balıkçılar. Bu duruma bakalım. Ali, kendisine ait olan gölde balık tutuyor ve buradan sağladığı gelirle faturalarını ödüyor, hayatını devam ettiriyor. Ancak avlanırken çok dikkatli, kendi gölündeki balıkların kökünü kurutmuyor. Bu nasıl bir tabir diyeceksiniz? Yani gereğinden fazla avlanmıyor ve balıkların büyüme dönemlerine dikkat ediyor. Hele yavru lüferleri asla avlamıyor. Çok duygusal bir adam bu Ali. Gül de aynı şekilde davranıyor, balıkları tutuyor, pişirip afiyetle yiyor, satıyor ve geçiniyor ancak Asla gereğinden fazla avlanmıyor Zaten bir kez gereğinden fazla avlandığında gelecek yıllarda gölde yeterince balık bulamayacağını Çok iyi biliyor Yani Gül de Ali gibi diyebiliriz Halka açık olan bu gölde de balıklar yaşıyor, bu gölün balıklarını da Şöyle güzel bir şekilde çizelim Bunlar Pembe renkli balıklar olsun görmemiş olabilirsiniz ama bunlar gülümseyen mutlu balıklar Daha ne kadar süre gülümsemeye devam edebileceklerini bilmiyoruz tabi ki Halka açık olan bu gölde isteyen herkes balık tutabiliyor Ali kendi gölümde çok dikkatli olacağım eğer bana daha fazla balık gerekirse gidip Halka açık olan gölden istediğim kadar avlanabilirim diye düşünüyor bakın Ali'nin buradaki kötü niyeti ortaya çıkmış oldu Şimdi Ali'nin düşüncesine bakalım. Aslında halka açık olan gölün balık açısından fakirleşmesini istemem. Ancak benim duyarlı olmam işe yaramayacak. Orada pek çok kişi balık avlıyor ve onlar gölün fakirleşmesini hiç aldırmıyorlar. Eğer ben oradaki balıkları tutmazsam, muhtemelen diğer kişiler tutacak ve ben hiç yararlanmayacağım diye düşünüyor. Ali Gül ve diğer insanların bakış açısı, ben gidip bu gölden balık tutacağım ve fayda sağlayacağımdır. Doğal dengeyi bozacak kadar çok balık tutsam dahi Kısa vadede ben balık tutmaktan karlı çıkacağım Uzun vadede de gölde balık kalmasa bile Bu zarar herkesin ortak zararı olacak Bir tek benim sorunum değil Diye düşünüyor Bu gölün tek sahibi olmadığı için veya göl herkesin ortak malı olduğu için Böyle bir algı oluşturulabiliyor Kişilerin her biri Kendi kısa vadeli çıkarlarını maksimize edecek şekilde Mantık yürütüyorlar ve Doğal dengeyi bozacak kadar, fazla balık tutuyorlar Aslında doğal dengeyi bozacak kadar çok balık tuttuklarında Bundan hepsi zarar görecek, gölün verimliliği düşecek Verimliliği yok edecekler Eğer zararın herkesin paylaşacağı Kardansa kişinin kendisinin yararlanacağı bir mal varsa Ki bizim örneğimizde bu mal göldü Bunu kamusal mülkiyet trajedisi olarak da adlandırabiliriz Kamusal mülkiyet trajedisi. Açalım, bizim örneğimizde hor kullanılan mal neydi? Göldü. Ali, ben bu malı kötü kullanmak ve gölün dengesini bozmak istemiyorum ancak eğer ben avlanmazsam başka insanlar gelip avlanacak. Ben göreceli olarak dezavantajlı duruma düşeceğim. Benim kenarda durup avlanmamam işe yaramaz diye düşünecek. Diğer kişiler de aynı şekilde mantık yürütecekler doğal olarak. Sonuçta, bu gölde gereğinden fazla balık avlanacak ve gölün doğal dengesi bozulacak. Kamusal mülkiyet trajedisinin ilk örnek verildiği yer otlaklardı. Burada bir otlak var, burası kamuya açık. Burada da özel mülkiyete ait bir otlak var. Ancak bu ortadaki kamusal bir otlak. İnsanlar hayvanlarını kamusal alanda otlatmayı tercih ediyorlar. O kadar fazla hayvan otlanıyor ki, sonunda denge bozuluyor ve ot kalmıyor. Uzun vadede otlak bozuluyor, kullanılmaz hale geliyor ancak bunun zararını tüm toplum üstleniyor. Kısa vadede ise buradaki otları tüketenler bu işten kişisel olarak karlı çıkıyorlar. Peki, kamusal mülkiyet trajedisinin çözümü ne olabilir? Buna bakalım. Devlet otoritesi, diğer kurum veya kişilerin böyle bir kaynağın tahrip edilmesini nasıl önleyebilir? Bunu yapmanın bir yolu var, bu kaynağı özelleştirmek. Diğer bir yolu da, eğer bu alan kamu mülkiyetinde kalacaksa burada avlanmak için izin belgesi satmak olabilir. Bu durumda izin satıyor olabilirsiniz. Örneğin bir günde 200 liralık balık avlanacaksa bunun için izin belgesi 150 liraya satılabilir. Yani Hala burada balık avlamak motive edici, ancak aynı zamanda avlanılacak balık miktarını sınırlamış oluyorsunuz. Zaten avlama iznini sınırlıyorsanız, sonsuz miktarda avlama izni satmıyorsunuzdur. Gelişmiş ülkelerde, pek çok yerde balık avlamak izne tabidir. Hatta bazı alanlarda kamp yapmak bile izne tabi olabilir. Zira aynı yerde çok fazla sayıda kişinin kamp yapması, çok fazla çöp birikmesi o bölgenin Doğal dengesini bozacaktır Şöyle düşünelim, aynı yerde çok fazla sayıda kişi kamp yapıyor Bu da ne sonucunu doğuracak? Çok fazla çöp birikecek. Bu da doğal dengenin bozulması sonucunu ortaya çıkaracak Bana göre, kamusal mülkiyet trajedisini önlemenin en iyi yöntemlerinden biri izin belgesi verilmesi olabilir